Merhaba dostlarım ben Serdar ve bu videoda sizlere e, ahba plus isimli sistemimizden bahsedeceğim e, zaten halihazırda hazırda bulunan bir sistemde kanalda bulunan bir e, küçük bir düzendi ama onu bir e, ben düzenledim biraz daha e, pürüzlerine giderdim veya daha basit sadeleştirdim basitleştirdim kolaylaştırdım diyebiliriz e, biraz bahsedelim uzon bundan Aslında bir süredir yapmam gereken bir videoydu ama sürekli de <gülüyor> erteliyordum şimdi bu sistem aslında Twitch aboneliklerine benziyor aşağıda katıl butonu var ona tıklayarak kanala üye olabiliyorsunuz bana o şekilde destek olmuş oluyorsunuz bu üyeliklerinde belirli ayrıcalıklar oluyor yine Twitch aboneliğindeki gibi de kullanabileceğiniz emojiler oluyor kaç ne kadar süredir e, üyesiniz e, bunu göstereceğiniz gösterebileceğiniz rozetleriniz oluyor e, başka kanallarda işte üyelere özel yayınlar oluyor canlı yayınlar oluyor ve canlı yayınlarda e, sadece üyelere özel e, sohbet odaları mı oluyor yoksa yayınlarda sadece üyeler mi konuşabilir böyle şeyler var e, Ben şey yapmak istemiyorum şu an için üyeleri özel canlı yayın veya e, sadece üyelerimizin e, ahbaplarımızın e, konuşacağı sohbetçileri oluşturmak istemedim şu an için e, o yüzden onlar bizde yok e, ama şu ana kadar üyelerimiz oldu e, destek veren haplarımız oldu onlara buradan çok çok çok teşekkür ederim e, şimdi bizim normal sistemimiz e, şeydi bizim ben yani burada da üyelikler vardı ve burada da katıl butonuna tıklayarak e, bana destek olan e, bir sürü haplarımız vardı e, bunları iki kategorisi vardı bir tanesi 5 TL'lik olan bir komplo teorisiyle bir diğeri de 15 TL'lik olan paranormal araştırmacıydı yanlış hatırlamıyorsam sonra ben onu Gizem avcısına çevirdim ama bu isimler hiçbir zaman şey değildi zaten benim için böyle kafamda çok e, oturmamıştı yerinde değildi daha basit bir şey istiyordum akılda kalıcı bir şey istiyordum ve bir sadece yer tutuyordu yani böyle bir play soldur bir görevleri vardı şimdi onları ahba plus'a çevirdik e, aynı zamanda da iki e, seviyeli sistemi kaldırdım. Çünkü bir dönüp baktığım zaman YouTube'un e, genel çoğunluğunda genelde tek seviyeli bir destek sistemi oluyor. Ben de öyle yapmak istedim. Yani çok çok seviye koyan başka e, kanallar da var. Onların da tabii ki sistemleri, düzenleri çok okey ama ben böyle bir düzen istemedim en azından. E, şu an için. Çünkü hobi olarak yapıyorum YouTube'u. E, bir işim değil, mesleğim değil. O yüzden tek seviyeli bir şey daha iyi olur dedim. E, şu anki düzenimize göre e, tek bir Seviye var ee, o da aylık yine 15 TL'lik bir e, seviye o da ahbap plus dediğimiz e, isme denk geliyor çok teşekkür ederim buradan e, bana destek olmuş bütün ahbaplarımıza bütün e, Ahbap e, Plus'larımıza, komplo teorisyenlerimize, paranormal <gülüyor> araştırmacılarımıza, e, isim, <gülüyor> isim mevzusu bir süredir e, kafamı karıştırıyordu. Çünkü bir isim 4 heyeceden daha fazla olmamalı. Bir isim gerçekten 4 heyeceden daha fazla olmamalı. Ama gibi çok teşekkür ederim. E, şu ana kadar destekleyen veya destekleyen de bütün ahbaplarımı çok teşekkür ederim. Ama bundan sonra aylık 15 TL'lik bir e, Ahbap Plus düzeniyle ee, devam edeceğiz sadeleştirilmiş bir hale tek seviyeye indirgenmiş bir hale ee, ha bu bu yeni sistemde ise e, işte yeni özel gönderiler olacak e, Öncekinde işte altı çayla özel bir şey yapıyorduk altı çayında e, önce e, kanal destekçilerimin e, destek kanal desteklerine alıp sorularını cevaplıyordum sonra e, bütün soruları geçiyordum ama bunda çok öyle bir şey olmayacak ama haftalık kısa vloglar olacak kanal e, Ahbap Plus'larımızın, Ahbap Plus sistemindeki destekçilerimizin izleyebileceği Bir Ahbap'ın Hayatı isimli bir serimiz olacak. Her hafta ben beşer dakikalık belki 10 dakikalık videolar yayınlayacağım. Bir tane yayınlayacağım her hafta. O haftanın nasıl geçtiğini anlatacağım. Ee, şu an öngörebildiğim kadarıyla büyük bir ihtimalle ben yine her gün ne yaptığımdan bahsetmeye başlarım. Bir noktada hayatın anlamını çözmeye çalışırım. Sonra uz acaba uzayda yaşam var mı diye sormaya gideriz. Sonra um, acaba en büyük korkularımız neler ve neden öyle falan diye soruları konuşmaya başlaya başlaya 20 dakikaya kadar çıkar herhalde, herhalde sonunda. En sonunda 40 dakikalık e, televizyon dizisi haline getiririz. Gerçekten de bir e, Disney Plus gibi falan bir şeye dönecek olur böyle e, bir şey olacak. İşte bunun dışında ha bu şeyle de ne oluyor? E, bana sağdığınız desteklerin oluyor. E, i̇şte şey masalan bassı falan alıyorum işte buraya e, ışıklandırma için veya mikrofonun kablosu e, şey yapmış oluyor. onu değiştiriyorum veya size oynayacak yeni bir oyun alıyorum e, veya illaki bir şeyler bozuluyor bir noktada çünkü e, artık bu kadar kalitelerini üretmiyorlar ve bir noktada değiştirmemiz gerekiyor. İşte böyle böyle şeyler ee, baştan dediğim gibi çok teşekkür ederim ee, bana sunduğunuz destekler için bütün hapıplarıma e, çok teşekkür ederim yolladığınız yorumlar için de çok teşekkür ederim ya inanılmaz bir şey kafa yorum. ben yani şu ana kadar yapıyor olduğunuz yorumlar bir bu aralar iyice tavan yaptı ve çok mutluyum bu durumdan Çünkü o yorumları okumak cevaplamak kalp atmak çok hoşuma gidiyor bütün yorumları okuyorum bütün yorumları okuyorum ee, sürekli cevaplayamazsam da ama cevaplama sıklığımı biraz daha artıracağım bu aralar çünkü gerçekten çok hoşuma gidiyor ee, böyle ee, Bu da böyle bir duyuru videosu olsun dedim Çünkü bir süredir yapmam gerekiyordu ve bir süredir de yapamıyordum böyle böyle ee... <gülüyor> ve izlediğiniz için teşekkürler yine yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin ee, sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta mutlu, huzurlu, keyifli ve yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. bay bye. bye.